Sayın seyircilerimiz merhabalar. Ee, yeni bir e, Cemalettin Camcı ile yeni ve güncel sağlık programına hoş geldiniz. Ee, bugünkü konuğum çok değerli hocamız e, Sayın Profesör Doktor Ekrem Çulfa hocamızla beraberiz. Klinik psikolog, aile terapisti, e, ilişki terapisti, e, iletişim terapisti, her türlü terapisti diye yapıyor. E, hakikaten çok e, ciddi faydalar faydalandım ben kendi adıma. E, bugün de benim de uğraştığım obezite ile ilgili yani yeme bozuklukları nasıl oluyor, ne oluyor, bir insan niye yer. Biz işte bunun şey tarafını, organik tarafını biliyoruz veya işte mide bağırsak tarafını biliyoruz. Neler olduğunu da biliyoruz ama bunun psikolojik orijini nedir ne değildir onu masaya yatıracağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Tekrar programa konuk aldığınız Sağ için... Sağ olun hocam. Ayağınıza sağlık. Tekrar geldiniz. Çok teşekkürler. Ee, şimdi... E... Siz klinik psikolojiyle ilgileniyorsunuz, Tabii. danışanlarınız var. Ee, hani psikolog dediğimiz zaman işte herkes böyle bir tırsar, ya işte deli mi acaba, deli mi Deliyle uğraşıyor Kafası vesaire gibi. Kafası kırık mı? Kafası kırık mı? Böyle tuhaf tuhaf şeyler e, şey yapılıyor. Hı. Ama şu son zamanlarda kırıldı bu e, yargı Hı. veya bu öngörü, ön yargı, ön yargı diyelim daha doğrusu. E, ve... Obezitede de mesela size danışanınız mutlaka oluyordur. Ee, nedir sizin perspektifiniz? Neler görüyorsunuz? Şimdi biz e, danışanımızı öz, öncelikle yani endokrinden tutun, iç hastalıkları dahili uzmanları, diyetisyenler dahil onlara tıbbi e, kısımlarını araştırmasını yani e, sorunun, hem psikolojik hem tıbbi olabilir diye danışana bunu izah ediyoruz. İkincisi, daha önceki programlarda da bahsettim, bir psikolojik taramadan geçiriyoruz. Yani mesela özellikle çok stres yaptığında, çok öfkeli olduğunda veya çok takıntı yaptığında, çok depresif hissettiğinde eğer çok yiyorsa ya da yemiyorsa, bakın iki ucu var yani ya çok yiyenler bugün daha çok e, obeste bölümüne e, ışık tutacağız inşallah ama başka bir program müsait olursa çok e, zeiflik, anoreksiye, tabii, anoreksiye geçebiliriz ama e, çok yeme bölümüne baktığımızda kişiler depresif hissettiğinde yani yedikçe mutlu oluyorsa çikolatadan olabilir vesaire vesaire ikincisi ee, çok araştırdığımızda işkolikler düzensiz beslendikleri de, zaten sinir, stres, gerginlik içinden, yemek saatinde hoş muhabbetin olduğu dönemde yemeği içmeyin dozajını kaçırabiliyorlar. Evet. Beyin de otomatik şöyle algılıyor. Bu adam veya bu kadına güvenilmez. Ne zaman bana yemek vereceği belli değil. Bulmuşken götüreyim hmm. diyor. Bakın sırf bundan kilo alanlar. O diyor. olayı tetikliyor o zaman o. Tabii ki tetiklemez olur mu? Çünkü siz güven duyar mısınız? Bir kurum size e, ayın birinde vereceği maaşı bazen başın başında, bazen sonunda, bazen vermese, hiç. <gülüyor> yani hiç vermese, varlardı. evet, defol git dese, kovsa mesela, o zaman beyin de bunu böyle algılıyor. Yani bu adamın ne yapacağı veya bu kadının ne yapacağı belli olmaz deyip vücutta depolamaya başlıyor. Eğer kişilerin çocukluğuna indiğimizde e, yeme içme konusunda yani mesela emzirme döneminde çocuk çok ihmal edilmişse veya bazen kıtlık çekmişse kıtlık bilinciyle hemen depolamaya çalışıyor. Yani bunu ben kendi çocukluğuma indiğimde de gördük. Mesela hipnoterapi, regresyon, ve e, psikoterapilerle kendimdeki bulguları da söyleyeceğim. Onları Mesela. anlatacağız hocam tabii da. Anlatacağız. Şimdi şeyde eee tabii size danışan her hastada tabii bunun geçmişinde ne var, altında ne var diye bir dipsiz kuyuya bakıyorsunuz sonuçta. Kesinlikle. Onu çıkarmanız gerekiyor. Günümüze hatta annesini çağırıp genellikle çocukla çocuksa çocuk ve ergenler genellikle anne ve bazen de anne ve babalarıyla geliyorlar. Çok nadir de bir çocuğu Asla baba getirmiyor. Çünkü benim çocuğumda bir şey yok. Sağlam sen büyütüyorsun. Biz de çocukluk gördük deyip şimdiye kadar 30 yıllık hayatımda yani çocuğunu ilk getirmede, ilk seansa 30 baba ya vardır ya yoktur. Yani yalnız tek bir baba çocuğunu çok nadir getirir. Ama annelerin farkındalığı daha, daha yüksek tabii. olduğu için tabii. daha hassas. Allah öyle yaratmış işte. Aynı zamanda annelik şefkati, merhameti, ön sesi çok fazladır. Anneler getiriyorlar. Biz de onun hamilelik döneminden başlayarak özellikle ilk 12 yaşı çocukla ilgili bir taramadan geçiriyoruz. Hmm. Sonra çocuğa soruyoruz. Yani büyük çocuğu artık yetişkin olmuş kişiye soruyoruz. Hepsini kıtlık bilimciyle mi bu fazla yiyor, sinir stres ve mutlu olmak için mi yiyor? Ha, öfkelendiğinde yiyenler var. İşte işi yoğun olduğu için yiyenler var. Bunları tespit ediyoruz. Bir de şu soruyu soruyorum hocam. Mesela ben bir gün bir gün bir ulusal kanal röportaj yapıyordu. Bu e, kilo ile ilgili. Dedim ki ben artık kilo vermeyi düşünüyorum. Nasıl aldınız o kararı? Evet. Niye aldım? Çünkü Niye bazı aldınız? Yaş da ilerliyor. Sonra vermek zor birincisi. İkincisi, uzun yürüyüşlerde veya merdivenleri ben koşarak çıkabiliyordum. Nefes nefese kalınca, normal yürüyüşte bile nefes nefese kalınca dedim ki bu bana fazla geliyor. Yani. Ama kameraman dedi ki, yapımcı, yönetmen hepsi birden. Ama hocam kilo verirseniz çirkinleşirsiniz. Yani. Dedim ki ne ben alaka? hiç makyaj yaptırmıyorum. Ne alakası var? <gülüyor> Ama hocam ekran kilolu sever. Yani sırf benim kilomla sevilsin diye. Yani kilolu ve ver. Hasta Ekrem hoca hiç sevemezsin dedim. Yani. Ne yaptım? Orada hocam hemen bir beş kilo koparttım. Yani ben beş kilo versem de size ton ton ekrana sevimli gözükebilirim. Çıkarım Anlaştık. Hı -hı. İkincisi çocukluğuma indik mesela regülasyonda. Ee, bir e, beslenme konusunda bir adaletsizlik veya zaman zaman köyde olduğumuz için her şeyi her an bulamama e, bulamama gibi kıtlık bilinciyle yemiş bazı hmm. fazladan. Üçüncüsü mutlu olduğum için yemiş Bakın psikolog olmama rağmen bunlar çıkıyor yani şeyde, Çıkıyor hepsi. Hipnola yani, çıktı yani. Çünkü hocam bir kişi hakikaten ciddi yardımcı olmak istiyorsanız kendinizde bunları Kısaca terzi bizdeki e, iş e, yani meslekte terzi önce kendi söküğünü dikmeli. Normalde atasözü vardır. Terzi kendi söküğünü dikemez. Evet yoğunluktan dikemediği günler olur. Ama bizde bizim üzerimizde görmezse danışan o verdiğimiz önerileri uygulamaz. Doğru. Ben de kendimden başlamalıyım dedim. Bir danışanlar geldi ard arda arda obeste psikolojik danışmanlığı ile ilgili baktım bende de kilo var. İnanın onlar bana hiçbir şey demediler. Ama ben mesleğim icabı vitrinde ve önce kendimde bunun uygulamasını yapmak istedim. Başka bir danışanda ilginç bir vaka oldu. Yani işin psikolojik boyutuna ışık tutması açısından çok önemli bir danışanımız vardı. Kilo veriyordu diyetisyen gözetiminde, dahiliye uzmanı gözetiminde ee, ama yine ağlıyordu. Bilinçaltına indiğimizde çocukluğunda bir komşusunun gelip annesine benim kocam beni sevmiyor. Yani bir zamanlar balık etli dediğimiz etli butlu kadınların kocaları tarafından çok sevildiği e, balık etliliğin veya fazla kiloluğun muteber olduğu dönemde bunu gören kız çocuğu, Büyüdüğünde ne düşünmeye başladı? Ben Eğer, öyle olmalıyım. Evet ben de kilolu olmalıyım ki kocam sevsin. Kilo verirsem kocam beni sevmeyebilir. Halbuki devir değişti. O köprünün altından ne sular attı. Ama evet. o kaydı silmezseniz hocam kilo verir yine alır. İşte ben mesela yine bana dönüyorum. Evet. Hani beni gündeme getirme amaçlı değil. Kendim bizzat yaşadığım için ne, anlatmak Neler istiyorum. yapıldı hocam size? Mesela bana bilinçaltıma indiğimde Hı. rahmetli Özal'a Orta Asya'da özellikle çok benzetildiğim için onun gibi olmak istemişim. Ve Hı. üstüne onun yaşına yaklaştıkça kiloma kilo koydum. Bakın Ama normalde bu kiloda değil. Rahmetli Özal'a çok benziyorsunuz evet, yani. Trafik polisi durdururdu. Ee, sırf benzediğim için selam verip fotoğraf e, tokalaşıp fotoğraf de. çekilip <gülüyor> Özal değilmiş. kiminiz sizin derdi. Ne yapardık? Ee, sırf rahmetli de, rahmetli olduğu için, yani Özal gibi çok önemli bir cumhurbaşkanımız. Ben onun misyonunu eda etmek, işte Orta Asya'da, Türkiye Cumhuriyetler'de, onun varlığını hissettirmek, onu hayırla yad etmek için başladım kilo almaya. Onun gibi. İşte kalemi öyle tutuyorum, arabayı öyle sürüyorum. İşte televizyonda öyle konuşuyorum gibi gibi. Yani konuşmanız gibi. bile benziyor olarak. Değil mi? Olarak, yani düşünseniz. Ama ben ne dedim? Rahmetli Özel olsaydı bana ne der? Oğlum bak ben çok kiloluydum. Birçok bundan dolayı belki rahmetli oldum. Aynen. Sen daha dikkat et derdi. Yani devir değişti dedim. Yani Özel'e benzeyerek değil de davranışlarımızla icraatımızla, misyonumuzla onu yaşatabiliriz. Evet. Elbette. Ama bunun için ben 5 kilo versem dedim hala bu misyondan vazgeçmiş olur muyum? Hayır. Evet. Yine sevimli miyim? Sevimliyim. Ekranlar zaten hocam bir insanı göründüğünden birkaç kilo daha zaten kilolu gösteriyor. Kilo gösteriyor o zaman karar aldım. Kilo dengesi dedim. Bakın kilo alma ya da verme yerine daha doğru bir tabir var psikolojide. Bunu yaşam koçları da çok yoğun hmm. kullanırlar. Kilo dengesi. Yani öfkede denge, sinirde denge, kiloda denge. Yemede denge, uykuda denge, okumada denge, işte de denge, aşkta denge, her yerde denge. Aynen. Balans dediğimiz olay. Aynen. Sağlıklı kilo dengesi demek tabii, daha mantıklı olacak tabii, o zaman. Sağlıklı kilo dengesine karar aldığımda televizyonlarla konuştum, işte kendimle konuştum, çevremle konuştum. 110 kilodan hocam. 97 kilo. 13 çok kilo. Iyi, Allah harika. bereket versin. Aynen çok iyi. Yani Rahatlatmıştır sizi ciddi anlamda. Ciddi yürürken, anlamda, nefeste, Allah binler. uykuda çok ciddi Çoğu rahatlatır. Insan açlıktan bazı ülkelerde kırılırken biz tokluktan masada kalacaktık bir gün. Neredeyse. Baktım ki olmuyor. Yani işte %5 böbrek yetmezliği, %10 kalp yetmezliği gibi durumlar çıkınca, tabii, tabii. ailede de tansiyon hastalığı var. Oo. Biliyorsunuz o basite siz her zaten şey. bu işin uğurmalısınız. Yani ben her sadece başlangıcı, burada, doğru, başlangıcı doğru. Başlangıcı, tetikleyici. E, burada kaygımı da doğru yöneterek, yöneterek kilo dengesine gittim. Kilo dengesine gittim. Çıktığım için, e, bunu sağladığım için e, az önce bu televizyonun e, stüdyonun binasını mesela merdivenleri ben koşarak çıkabiliyorum. Tek. Harika. Süper. Ama yine devam edeceğim. Tabii illaki. Yani benim ortalama kafamda bir 89 gibi olabilirsem dengeyi yine bilinçaltıma böyle telkin verdim. İşte hala regresyon, hipnoterapilere devam ediyorum. Peki bu ne kadar sürecek hocam? Yani ne kadar sürmeli şeyde bu bu Sağ, ne o sağlığa kavuşana kadar mı? Yoksa öngörünüz nedir? Yani hipnoterapi açısından soruyorum. Yaklaşık obeste sorunu yaşayan veya aşırı kilolu ya da kilo dengesi bozuk bir kişinin ortalama 20 seansa kadar terapi alabiliyor. Çünkü bunu tetikleyen dinamikleri e, patlatmadığımız zaman dinamit haline geliyor. Hmm. Yani bunu sağlayan kilolu Bertaraf olmamızı etmek ya lazım da aşırı hmm. zayıf olmamızı sağlayan Kısaca kiloda bir insanın kilosundaki Dengesizlik ne olursa olsun Bilinçaltındaki Bu mayınları bir temizlemek lazım Yani hangi korku Hangi kaygı Hangi endişe Hangi faydayla kilo alıyoruz Ya da kilo dengemiz bozuk Bunları bulduğumuz zaman Ve beynimize Ruhumuza kalbimize Kısaca psikolojik men, Bunları garantilediğimize Mesela ben artık Televizyonda sevilmeyeceğim kaygım yok. İkincisi başka bir bulgu daha var. Yani bunları farkında olmuyoruz. Mesela bir gün kilo aldımaya başladığımı görünce ben tekrar dengelemeye gittiğimde üniversiteli bir asistanım vardı, stajyer asistan. Yani şaka yaptı bana. Kilo verdim ben 5 kilo deyince ne desin bana? Hocam dikkat edin fazla vermeyin rüzgar alır gider. Ben de ha ha ha diye güldüm. Ha, takmadım ki nedir ki rüzgar <gülüyor> alıp gidebilirim. Ama beyin bunu böyle algılamadı. Evet. Boşluğuma geldi. Nasıl ki bir kişinin e, yel girdi derler eskiler. Evet. Dikkat etmediğimizde hemen aslında önceden var olan bir grip hortlar. Ben de, de dikkat etmediğim için beynim bunu kötü hayali veya kötü şakayı gerçek algıladı. Ekrem dikkat et. Kilo verirsen rüzgar alır gider. Zaten e, yani belli bir yapıdayız tamam heybetimiz var yapımız var ama düşünsene hemen 10 kilo verirsem çok zayıf görüneceğimi ve büyük bir fırtınada rüzgarın alıp gidebileceğini uçurabileceğini düşündüm. yani Çok ilginç ama çok ya. Çok gerçekten. gerçekten ben bunları çok büyük bir öngörü içgörüyle farkındalıkla bakıyorum. Kendi de bulduklarımı çoğu terapist der ki burada konu ben değilim seni konuşuyoruz tavrı sert koyar ben bunu adeta hani bir insan ölünce e, vücudum kadavra olarak kullanılsın diyor ya ben de ruhumu kadavra olarak psikoloji için kullandırıyorum çünkü belli bir boyutuyla açmamız lazım bizim tabii, insanımız tabii. Avrupalı Amerikalı gibi değil illa sizden bir şey bir örneği de bekler. Bak diyorum, ben çoğu danışanımla kilo dengesi anlamında tabii ki bana ver, verebiliyorum, o alıyor. Denge diyorum, balans yapacağız. Başlıyoruz, sen ne yaptın bu hafta, ben ne yaptım? Bir vaka paylaşımı gibi onunla. Ha, arada bir beni konuşursak o zaman danışan bin onu konuşmama müsaade ediyor. Tabii. Çünkü diğer türlü sanki yatırılmış masada, sadece o üzerinden sadece o yeter, sadece o kilo alıyor ya da sadece o hasta zannediyor halbuki ben de senin gibi bir insanım yani bugün kalp doktorları kalpten gitmiyor gittikleri Öyle, oluyor aynen, yani aynen. vakti saati aynen. gelince ama ben bunu ruhumu açtığım için bedenimi açtığım için onlara kilo dengesinde çok faydalarım oldu ciddi anlamda zaten şehir insanının hocam İşkoliklikten olur, fazla çalışmadan olur, düzensiz beslenmeden olur. E bakın düşünün. 6'da yenmesi gereken akşam yemeği çoğu Anadolu'da yenirken biz 7'de bazen 9'da zor yiyoruz. Aynen 9'dan öyle. sonra yiyince o depolamaya başlıyor. Tabi Onu kullanamadığınız zaman direkt depoya atıyor zaten. Ben de size hocam bir soru sorayım. Hadi geldik. Tabii yani ki. bir sürpriz olsun. Gece ondan sonra yenen her şeyi Vücut depoluyor diye bir doğru. şehir efsanesi mi var? Tıpkı ben doğru mu? Şöyle şimdi bir yeni bir şey var. Böyle bir furya var. Ee, günde bir öğün ya da işte 17 saat açlık. Oruç muhabbeti. Intermittent fasting diyerekten geçiyor. Ee, aralıklı oruç şeklinde geçiyor. Ee, oradaki mantık şu. Gece saat, işte akşam saat 6'dan 7'den sonra mümkünse yemeyin. Çünkü bir 4 saatlik bir şey periyodu olsun. Ama mantığını düşündüğünüz zaman şöyle bir şey var. Midenin boşalma süresi 3-4 saat. Onun emilip karaciğere gelme süresi yaklaşık bir yarım saat, bir saat kadar bir süreç var. Oradan sonra işte darıtım başlıyor karaciğerden. Ve dolayısıyla 5-6 saat sonra darıtım başlıyor. Ondan sonra siz etrafta karaciğer bakıyor. Ben bunu her hastamada anlatırım. anlatırım. Obezite nedeniyle gelen hastaya bakıyor. Etraftan bir enerji ihtiyaç sinyali geliyor mu? Ben bunu harcayacağım diye bir sinyal geliyor mu kaslardan? bakıyor yok öyle bir şey küt depoya ya yani işte o lipoprotein, lipaz dediğimiz şeyle işte o e, glikoz dediğimiz madde karbonhidrat ana maddesi gliserola çevriliyor triacil gliserol oluyor ondan sonra bunlar lipid olarak depolanıyor depoya atılıyor dolayısıyla mümkünse zaten yemeklerin büyük bir kısmını sabah yemek lazım yani öğünün yüzde 50'si sabah yenmeli yüzde 25-30'u öğlen yenmeli eğer üç öğün yeniyorsa ki iki öğünü de şimdi Canan da başta olmak üzere, Canan Karatay Hoca da başta olmak üzere bizim eski düzenimiz böyle. Göçerken biz böyle yemek yiyorduk. Gerçi şimdi göçmüyoruz ama sonuçta yerleşik hayattayız ve dolayısıyla hareket de edemediğimiz için, çok fazla yakamadığımız için aldığımız kalori harcadığımız kaloriden fazla olduğu zaman olan bu. Biz oluyoruz. Yani evet. ne yazık ki böyle ama esas ben sizden etkilendim bugün. Çok eee çarpıcı geldi şeyler. Bu hipnozla bunun çözümünün olması vesaire. Şunu soracağım çok önemli benim için. Ee, obezite diyerekten bize başvuran hastalarda yani obeziteye çözüm nedeniyle gelen hastalarda size yönlendirdiğimiz takdirde siz bu hastayı tek görüşte şunun şusu var, bunun bu su var diyebiliyor musunuz? Birçok şey söylüyoruz. Birçok şey söylüyorsunuz da ama peki bunun işte çocukluk çağından gelen şu su var bu su var işte bunu önde önde çözmeden sen ameliyat etsen kardeşim iki gün sonra veya işte iki sene sonra bu tekrar kilo alacak deme öngörünüz tabii ki oluyor. Tabii bir ki şeyde. oluyor. Onu ilk gelişinde üç seans ardı ardı alırız. Hem yorulmamış olur hem zaman kazanırız hem de bilinçaltında ne varsa ortaya çıkartırız. Yani hipnozun daha bir ileri basamağı olan regresyonda bunlar daha iyi çıkıyor. Bu hasta gerçekten bize kendisini bir e, doktora ameliyat ederken e, yani bayıltılmadan e, ba, veya bayılmasına nasıl diyeyim izin vererek artık sizin elinize bırakıyor. Psikologun eline bırakırsa çok güzel faydalı sonuçlar elde ederiz. En saçma gözüktüğümüz neden bile kilo almasının yani kilo dengesini bozan sebep olabilir. Ama şunu gör, görüyoruz ki birçok sebep var. Bunların hepsi temizlenmez. Ne kadar çoğu temizlenirse tekrar kilo alma riski o kadar az olur. O çok önemli bir nokta. Çünkü bizdeki şimdi mesela son 10-15 senedir obezite cerrahisi artarak devam ediyor. Hele son 15 senede inanılmaz arttı. Herkes yapıyor. Yani çok büyük bir cerrahi değil ama e, deneyimli ellerde yapılması gerekiyor. Ama sonuç olarak... E, bizim tecrübemizde arttıkça arttıkça cerrah olarak yapılabilirliği daha fazlalaştı. Hatta bir arkadaşım var. Eee safra kesesi ameliyatından daha kolay bu mide şeyi zaman zaman safra kesesi ameliyatı daha zorlaşıyor gibi bir şey var. Öngörüsü var arkadaşımın. Dolayısıyla haklı çoğu zamanda e, hep kulaklarını çınlatıyorum onun da. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Sağlık Bakanlığı da mesela bu şeyde obezite merkezleri kuruyor ve onun yönergeleri hazırlanıyor ve tabi psikologlar klinik psikologlar özellikle çok önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla bir klinik psikologunu değerlendirip de kişiyi ortaya şey yapması tamam artık ameliyatı hazır buyur diyerekten sunması için cerraha bir öngörüsü var veya işte bir e, görüşme periyodu var. Tabii, Tabii bu yaklaşık bir 6 ay filan 3 ay ile 6 ay arasında sürmesi gerekiyor gibilerden bir şey var. Bu şunun için soruyorum bunu. E, bu yurt dışından alınan kopyalı yapıştır bir düzen midir? Yoksa gerçekten böyle bizim insanımız içinde böyle bir öngörünüz var mı sizin? Şimdi yurt dışından e, ne zamanki bir kopyala yapıştır veya fotokopi ya da taklit uygulaması bizde genellikle toplumda alerji oluşturur. Doğru. Yani büyük yan etkileri ol olacaktır. Komplikasyonlar artar. Bir tarafı yaparsın diğer taraf yıkar. Mesela sen eşsizsin filan dediler insanlara. Bazı acemi kişisel gelişim uzmanları birçok boşanmalar oldu. Herkes eşsiz oldu birbirine. Tabii efendim. bir anda eşsizim, bulunmazım, kendini Aynen. bulunmaz hink kumaşı zannettiler. Ben neymişim falan. Yani orada şişik egolar türedi. Yani verdi gazı, roketledi, sonra orada duramadı. O çıktığı yükseklikte ve tepe süstü. Çakıldı Tabii resmen. Tabii yani çakıldılar. Çok acemice hareket etmemek lazım bizim insanımıza uygun. Ne bulursak, ne araştırma yaparsak, bize ne gelirse, ne eğitim alırsak alalım. En azından bizim terapi merkezlerimde ve benim çevremdeki tüm uzmanlara bunu böyle öneriyorum. Onlar da öyle yapıyorlar. Yani Türkiye Cumhuriyetler dahil bizim yapabileceğimiz ben uygulanabilirliğine bakıyorum. Bunun işe yarayıp yaramadığına bakıyorum. Tabii. Hakikaten psikoterapi İhtiyaç olursa hipnoterapi yine de sorun baktık ki derinlerde çok regresyonla yani kişinin bütün bir şekilde incelenmesi gerekiyor ve tekrar kilo almaması yani kilo dengesi de kalabilmesi için sağlıklı kilo dengesi için bütün argümanlar bulunup dinamitler temizlenip yeni dinamikler koyulduğu zaman dimdik ayakta kalacaktır. İşte kıtlık bilinci olmayacaktır. İkincisi sadece yiyerek mutlu olmayacaktır. Ye, ye, yiyerek de mutlu olur, içerek de mutlu olur, gezerek de mutlu olur, konuşarak sohbet da ederek olur. de Tabii. konuşarak, yani yeme bağımlılığından kurtararak. Üçüncüsü öfke ve sinir terapileriyle öfkesini, sinirini kontrol edebilen kişi yemeye ihtiyaç duymayacak ki. Tabii ki. İhtiyacı kadar yiyecek. Yani Bunları çok iyi belirlemek lazım. Bir gün hocam, ben bazen böyle fıkralardan, eğitici, öğretici öykülerden de çok etkilenirim. Ve bunları hayatımıza, özellikle danışanlarımıza nasıl ikram ederim, nasıl sunarım bilinciyle de bakıyorum. Nasreddin Hoca bir gün e, pazara gidiyor. Ve kendisi için e, yaşam koçudur, iyi bir yaşam koçudur Nasreddin Hoca. Evet, evet. Ve bir, bir bağ yüzüm alıyor. Bu bir ya çocuklar yolda hocam bana da ver bana da ver bana da ver diye. Yani bir verdiği tekrar gelince bu sefer Nasrettin Hoca şartelleri atıyor. Ve oğlum diyor hakaret etmek yerine bu arada Nasrettin Hoca iyi bir öfke kontrol uzmanıdır. İyi bir mizah uzmanıdır. Diyor ki be oğlum diyor hepsi aynı diyor. Bir daha bir daha gelmenize ne Heh, gerek, gerek var yok. yani? Kendi için de kendini koru bayılalım. Aynen. Bir gün ben baklavalara dalmışım hocam. Yani insan işte birinciyi götürdüm, ikinciyi götürdüm, yedinci de dur dedim ya. Hepsi aynı Hepsi nasıl? Aynı. Ben, <gülüyor> bir de kıtlık bilincimi şöyle kurdum, kırdım. Çocuklukta köyde bulamadığın her an eşyalar veya yiyecekler her yerde her an var. İstediğim an alıyorum depolamaya gerek yok dedim. Beynim. EFT diye bir yöntem var. Onu başka bir programda bahsedelim. Konuşalım. Aha. Vücudun akapunktur noktalarını vurarak sinir uçlarına belli telkinler veriyoruz. İşte obezite olduğum için, obezite olmama rağmen kendimi seviyorum ve bunu derinden kabul ediyorum diye. ikinci etapta ama bundan böyle kilo dengeme izin veriyorum diye e, sinir uçlarına telkinler veriyoruz. Bunlarla 21 gün, bazen 2 ayda bulabiliyor bu, 3 aylık periyoda da yayılabiliyor. Kilo dengesi EFT ile, e, yani tabi ki cerrahi operasyon yerine geçmez ama destekleyici Destek, olarak önemli. ve sizin yaptığınız kalıcı ameliyatın için, kalıcı olması adına çok faydalı olacağına inanıyorum. Harikasınız hocam. Sayın seyircilerimiz çok güzel şeyler öğrendik. Bugün e, hakikaten obezite e, sorununuz varsa bizlere başvurabilirsiniz. Öncelikle e, psikoterapi veya psikoanaliz psiko diyelim e, amacıyla Ekrem Hocam'a. Ekrem Hocam e, MyWorld'te e, internette bulabilirsiniz. Üsküdar'da Psikolojik Danışma e, Yardım e, Merkezi e, Oradan ulaşabilirsiniz. Bana da işte biliyorsunuz ben de muayenehane hekimiyim. Genel cerrahi profesörüyüm. Biz ortak beraber bundan sonra çalışacağız. Anlaşıldı bu. bu. Psikoanaliz evet. açısından hakikaten özellikle Türk hastalarımızı, yabancı hastaları yapmak güç de Türk hastalarımızda en azından böyle bir beraber çalışmamız söz konusu olabilecek. Hocam İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Acayip zevk aldım bu programdan. Bir başka programda görüşmek üzere inşallah. Tekrar görüşmek istiyoruz üzere. hocam sizi. Sayın seyircilerimiz, Cemalettin camcıyla yeni ve güncel sağlıkta hakikaten çok güzel şeyler öğrendik bu hafta. Bir başka programda beraber olabilmek umuduyla Esen Kalın efendim.